Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, geçtiğimiz ay özellikle sabit gruplarda çok zorlayıcı etkileşimler yaşadık. Uranüs'ün, Mars'ın ve Kuzey kavuşumu kavuşumuyla beraber sizin haritanızda da baktığımız zaman 9. ev konularında çok ani değişimler yaşanmış olabilir. Belki birçoğunuz şehir değiştirdi, aniden seyahate çıktı, eğitim hayatıyla alakalı veya hukuksal gündemlerle alakalı bir takım krizli ve sürprizli gündemlerle uğraşmış olabilirsiniz. Belki çok güzel haberler alanlarınız da vardır aralarda ancak tabii ki doğum haritalarınızdaki kişisel tesirler burada önem arz etmekte. Bu noktada aslında sistemsel olarak inançlarınızın, değer yargılarınızın değişmeye başladığı, artık hayata karşı yeni bir vizyon oluşturma hazırlığı evresinde olduğunuz bir süreci de e, Ağustos ayı itibariyle çok yoğun bir şekilde deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi Eylül ayı gündemine göz atalım istiyorum. Eylül ayı gündemine geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek olabil olabilirler. Zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirler ve özellikle Temmuz sonundan beri de yaşadıklarını yorumlarda paylaşabilirler. Evet 5 Eylül tarihinde Venüs'ün Başak Burcu geçişiyle beraber e, biraz artık geliştirdik. Küllerinizden doğmaya başlıyorsunuz. Kendinize dönmeye başlıyorsunuz. Sevgili Başak Burçları. Ee, özellikle Kişisel bakımınıza daha çok dikkat edebileceğiniz, giyiminize, kuşamınıza önem göstereceğiniz, kendinizi her zamankinden daha güzel, daha yakışıklı hissedebileceğiniz, avranızın daha güçlü olacağı bir süreç hakim olmaya başlayacaktır. Eylül ayı boyunca aslında girdiğiniz ortamlarda rahatlıkla dikkat çekebiliyor olacaksınız. Maddi konularda da keza aynı şekilde yine daha şanslı bir zeminde olacağınızı söylemek mümkün. 10 Eylül tarihine geldiğimizde Merkür Retrosu başlıyor. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür terazi burcunda retro harekete başlayacak. Sizin haritanızın ikinci evinde başlayan bu retro burcunuza kadar geriliyor olacak sevgili başak burçları. Dolayısıyla özellikle parasal konular, harcamalar, alışveriş, bütçe dengesi ile alakalı adımlarınızı Eylül ayının ilk haftasına kadar atmanızı tavsiye ediyorum. Geri kalan süreçte yapılan harcamalar, alışverişler biraz sıkıntı yaratabilir. Buna yanı sıra e, retro sürecinde almak istediğiniz şeyler veya kaynaklarınızla alakalı yapılmasını beklediğiniz büyük değişimler çok daha istediğiniz şekilde olmayacaktır. O nedenle e, belki daha evvel bütçe planlaması yapmadıysanız ama uzun zamandır planlıyorsanız, düşünüyorsanız aklınızın bir köşesindeyse. Evet retro sürecinde bunlarla ilgili oturup hesap kitap yapabilirsiniz ama büyük harcamalar yapmamaya gayret gösterin. Kazançlarınızı riske sokacak büyük adımlar atmamaya da yine e, dikkat etmeniz gereken bir ay olacak. Eylül ayı sevgili Başak Burçları. 10 Eylül tarihinde Balık Burcunda bir Dolunay var. Bu Dolunay Balık Burcunun 17 derecesinde meydana geliyor ve e, Neptünle kavuşuyor. E, sevgili Başak Burçları, sizin 7. evinizde etkili olacak ve biliyorsunuz ki Neptün e, bir süredir retro pozisyonda sizin 7. evinizde uzun zamandır zaten 7. evinizde sürdürüyor. Özellikle eşleri, ortakları, ilişkide olduğunuz kişileri idealize etmekle alakalı çalışan bir transit e, olarak ilerlemekte. Şimdi bu e, Dolunay haritanızın 1 ve 7 aksını tetikleyeceği için sevgili Başak Burçları ikili ilişkiler gündemi daha ziyadesiyle aktif olmaya başlayacak. Evli olan Başak Burçları'nın eşlerinin beklentileri, Başak Burçları'nın evlilikten, ilişkiden, ortaklıktan beklentileri, hayalleri, hedefleri, motivasyonları, ve yaşanabilecek muhtemel hayal kırıklıkları yine süreçte etkin olacak gözüküyor. Burada belki eşiniz, partneriniz, ortağınızla alakalı bir gerçeklik ile yüzleşebilirsiniz. Veya bu ilişkinin mahiyeti, boyutu nedir? Yani ben kendimi mi kandırıyorum? Bu ilişkinin gidişatı ne yöndedir? Gibi temalarda yine bu dolunayla beraber sanki ortaya çıkıyor. Ama işin içinde Neptün olduğu zaman biraz puslu bir havada hakimdir. Tam net kararlarda alamayabiliriz. Ee, bu nedenle dikkatli olmakta fayda olacaktır ve bu bağlamda Plüto ve Uranüs'te de aslında bu Dolunay'ın güzel destekleyici görünümleri var ve bize şunu söylemeye çalışıyor. Yeni bir ilişkiye başlıyorsanız bu çok güçlü bir aşk ilişkisi olabilir. Bu ilişki çok ciddi bir birliktelik olabilir gibi de gözüküyor sevgili Başak Burçları ve siz artık ikili ilişkiler yolunda yeni bir yola giriyorsunuz. Yani yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Belki Mevcuttaki ilişkilerinizi çok fazla sorgulayıp aslında ne istiyorumu sormaya başladınız. Belki de eğer yalnızsanız artık ikinci baharınızı yaşamak istediğiniz, daha mutlu olacağınız bir ilişki yaşamak istediğiniz bir süreç aktif olacak. Özellikle ikinci evlilikler için de muhteşem bir şekilde çalışabilir, bu konuda karar alma mekanizmasını da aktif hale getirebilir gibi gözükmekte. Evet, 16 Eylül tarihine geldiğimizde Venüs-Mars karesi yaşanıyor. Venüs 14 derece başak burcundayken, Mars 14 derece İkizler burcunda. Akabinde 17 Eylül tarihinde Güneş-Neptün karesi aktif hale geliyor. Güneş 23 derece başak burcundayken, Neptün de 23 derece balık burcunda. Yani gördüğünüz gibi birinci ev oldukça yoğun bir şekilde vurgulanıyor bu süreçlerde. Tabii biraz sert açılarla. Özellikle kariyerinizle alakalı... Ee, çok sert hamleler yapmamaya gayret gösterin bu birkaç gün içerisinde rekabetçi enerjilerle muhatap olabilirsiniz, siz her zamankinden daha hırslı olabilirsiniz, otorite konumundaki kişiler, baba, patron, devlet, hükümet gibi temalar baş kaldırmak için bir unsur gibi gözükebilir size bugünlerde. Ve kendi içinizde bir çatışma yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler alanında da bakacak olursak, tutku her ne kadar artacak olursa olsun bir çatışma enerjisinde hakim olacağını söyleyebilmek mümkün. Güneş-Neptün karşılığı da aslında yine Dolunay enerjilerini tetikleyen bir etkileşim. Yani 10 Eylül'deki Dolunay'ın etkilerinin bir benzerini yine 17 Eylül'de bizlere yaşatıyor olacak. İkili ilişkilerde artık gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. Hayaller, hayatlar dediğimiz mevzu tam olarak 17 Eylül tarihinde net bir şekilde karşınıza çıkmaya başlayacak sevgili Başak burçları 19 ila 20 Eylül günlerine bakacak olursak artık biraz günler şifalanmaya başlıyor güneş plüto üçgeni ve venüs uranüs üçgeni ile beraber başak burcu temalarında güzel destekleyici görünümler var. Çünkü artık neden beslendiğinizi biliyorsunuz sevgili başak burçları. Sizi mutlu eden şeylerin peşine gidiyorsunuz. Sizi mutlu eden öğretiler, yerler, aşklar, ilişkiler daha çok çocuklarla zaman geçirmek daha çok yaratıcı faaliyetlerle zaman geçirmek önemli olacaktır. Ve hakikaten burada artık sizi mutlu eden faaliyetlere Belki yeni organizasyonlara, davetlere, eğitimlere katılacağınız, kendinizi bu yönde artık eğitmeye başlayacağınız bir süreçte aktif olmaya başlayacaktır. Evet, 23 Eylül tarihine geldiğimizde Güneş'in terazi burcu seyri başlıyor ve önümüzdeki bir ay boyunca daha çok odağınızı, parasal konular, harcamalar, gelir gider dengesi, kendinizi atfetmiş olduğunuz değer ve sahip olmuş olduğunuz kaynaklara yönelteceğiniz bir süreç başlıyor olacak sevgili Başak Burçlarım. 24 Eylül tarihine geldiğimizde ise Venüs-Neptün karşıtlığı kesinleşiyor. Venüs 23 derece başak burcundayken, Neptün de 23 derece balık burcunda. Yine 1 ve 7 aksanın tetiklendiğini görüyoruz bakın. Burada artık Eylül ayı itibariyle siz biraz daha hayal edildiğiniz hedefleriniz, beklentileriniz konusunda netleşmeye başlıyorsunuz. Ve karşınızdaki muhatabın belirsiz halleri, belirsiz tavırları sizi her zamankinden daha fazla rahatsız etmeye başlıyor gibi. Aslında uzun bir dinlenme sürecinden sonra ilişkinin mahiyeti, ortağın mahiyeti, eşin mahiyeti ile alakalı önemli farkındalıklar yaşamaya başlıyorsunuz ve belki de çoğunuz açısından bir takım hayal kırıklıkları, yanılsamalar, gündemleri de bu süreçte söz konusu olabilir. Evet, 26 Eylül tarihine geldiğimizde Terazi Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay 2 derece terazi burcunda etkili oluyor. Ve e, sizin haritanızın ikinci evinde aynı zamanda ikinci evde yoğun bir vurgu var. Çünkü retro merkürle de kavuşacak bu yeni ay. Ve Venüs e de, burcunuzdaki Venüs'e de oldukça yakın bir kombinasyonda. Ve tam karşıda e, Jüpiter bir karşıtlık oluştururken aslında gökyüzünde de bir e, üçgen açın oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Burada... E, Retro Merkür'ün süreçte aktif olmasıyla beraber şunu söyleyebiliriz. Geçmişten beridir kalan konular, belki geçmişte almaya beklediğiniz kazançlar, belki görmeyi beklediğiniz değerler, belki kendinizi ifade edemediğiniz, doğru yansıtamadığınız durumlar, süreçlerle alakalı hak edişleri almaya başlayabilirsiniz. Bunlarla alakalı artık hakkınızı sonuna kadar arama yolunda ilerleyebilirsiniz ama tam karşıtı Jüpiter olduğu için durup durup birden çok abartılı bir tepki verme ihtimali de var. Yani bu zamana kadar beklemişsiniz, birden çok canhıraç bir şekilde bir şeyleri talep ediyorsunuz, bir şeyleri istiyorsunuz gibi bir hal. E, çevreniz tarafından tabii ki çok daha e, tuhaf karşılanabilir. Bu nedenle o eski konuyu çözümseyerek bu eski konuya yeni bir perspektif kazandırmaya çalışmak, yeni bir e, yöntem kazandırmaya çalışmak çok daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Abartılı tavırı tutumlardan bu yeni ay sürecinde uzak durmakta fayda olacaktır gibi gözükmekte e, sevgili başaklar. Özellikle e, elinize bir miktar para geçerse e, nasıl olsa devamı gelecek diye, nasıl olsa kazanıyorum diye büyük harcamalar yapma riski de yine bu süreçte aktif gibi gözün, gözükmekte. Bunu da görmüşken hemen aktarayım. Tabii bu yeni ayın e, Plüto ve Uranüs'te de çok güzel kontakları var. Bu bağlamda aslında e, kadersak olarak desteklendiğiniz süreçler var. Aşk hayatınızla alakalı, yeni girmiş olduğunuz, o yolda duyduğunuz heyecanla alakalı. Çünkü bilmediğiniz bir yola doğru giriş yapıyorsunuz. Ve eskiye dair her şeyi temizleyip ilerlemek için özellikle bu yeni ay sürecini doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili Başak Burçlarım. Evet, ay sonuna doğru yaklaştığımızda 29 Eylül'e geldiğimizde Venüs'ün burcunuzdaki transite tamamlanıyor ve Venüs terazi burcunda transite başlıyor olacak. Venüs'ün ikinci elinize geçmesiyle beraber özellikle 2 ayı itibariyle kazançlarınız noktasında iyi bir, iyi bir alana geçiyorsunuz. Yani kazançlarınızda bir miktar artışlar yaşanabilir ama aynı oranda harcamalar da yaşanabilir. Özellikle güzellik, kozmetik, giyim, kuşam. ...estetik operasyonlar gibi konularda harcamalarınız artabilir. Bunları belli bir sistemde tutabilirseniz... ...eğer artık kendinizi daha iyi hissedeceğiniz... ...kendi değerinizin, özürünüzün farkına varacağınız bir süreçte... ...aktif olmaya başlayacaksınız için sevgili Başak Burçlarım. Evet, Eylül ayı gündemi genel itibariyle bu şekilde. Aslında ikili ilişkileri yönetip aynı zamanda parasal gündemlere de... ...yeni bir vizyon kazandırmaya çalıştığınız bir ay gibi gözükmekte. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için... Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine danışmanlık ve iletişim için. Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.